Hepiniz'e selam arkadaşlar. Ben Momo'dayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size bir kitap, Minecraft'ta nasıl indireceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Minecraft'ı diyeyim. Pro Minecraft versiyonu arkadaşlar. Şimdi bunlar ise nasıl indireceğimizi göstereceğim arkadaşlar. İlk başta bir oyun düşünüyorum. Bakalım. Önce bir şeyler arkadaşlar böyle. Mita, Colt arkadaşlar. Bu, Jesse. Minecraft'a göre arkadaşlar. Bunlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 bin Böyle Hemiz <gülüyor> böyle Herkisi muzumlar Şurada böyle Eee i̇şte de şurada hemen bir savaş kutumuz varmış Şunu alalım Gördüğünüz gibi bütün her şey Eee Minecraft yazıları Oyuna falan Birazdan şu oyun içi görüntüsünü de göstereceğim Mesela burda Youtube falan demiş arkadaşlar Şimdi bunu mesela sevgi yaptık Gördüğünüz gibi aynı Minecraft yazıları var Mesela bir maç oynayalım bakalım Hemen gerçek oyuncular bu arkadaşlar bu arada. Gerçek oyuncular. Bakın. Görsünler. Gerçek gücün hiçbir bot değil. Evet, Göreceğim minecraft gör bakın. Rose var. Abi var. Burada bir var. Siberalet'e ya Ben aldım beni. Arkadaşlar birazdan bunun üstünde nasıl indireceğinizi göstereceğim bu arada onu kesinlikle Atlamayalım Ben birazdan göstereceğim Sıkküm Ah Ben kaçtım Ver Aga be uçlu maltamadık <Gülüyor> O bizim adamda öldü Maç yiyeceği İki dakika şimdi ben geliyorum Hı, Bırak Bırak Ben, ben, ben bir de merkezleri maç biter miyom? Babam affederim hocam Nasıl şaka, mı ondan sonra yapalım mıydı? Takir miyom atalım? Gel lan buraya yapayım o Al sana lan Al sana lan Yazılar çıktılar. Tamam abi. Allah. Gel gel. Gü. Gü. <gülüyor> Renkli. <gülüyor> Avada bitirdiler. Avada bitirdiler. <gülüyor> Mük. Güzel. Arkadaşlar evet, bütün yazılar arkadaşlar Minecraft göre şekilde falan hepsi gördüğünüz gibi bakın. Çok güzel. Ben çok güzel yapmışlar. Evet burada bir örgüümüz var Burada hiç karakter vermiyor yoo Evet karakter Nasıl dönüşüne bakalım Aaaa maşırastık işe şey de evet, çok önemli Evet güzel arkadaşlar evet, böyleydi mesela bakın böyle bir stıkla falan diyor Arkadaşlar bunu nasıl indiririz göstereceğim ki başlar geçer Örgü buna çıkalım Sonra akışırızı brawl kraut bende var şimdi ee, i̇lk başta arkadaşlar Browser normal, Browser'da silmeniz gerekiyor. Silmezseniz bunu yapamazsınız arkadaşlar. Sonra e, Benim Discord sunucuma gelmeniz gerekiyor. Çünkü link orada arkadaşlar. E, linki ben kendi Discord sunucumuna verdim. APK Server Yani şöyle Böyle genel zamanı için ilk başta size büyük ihtimalle giriş çıkışta Ya da kurallarda olacaksınızdır. Oradan arkadaşlar, ben APK Server kısmına gelin. Buradaki linke tıklayın. Buradan bir tane e-pod seçin sonra tamam deyin ultra evde açıldı paket yücüyü seçin sonra paket yükleyici onu yükleyecek arkadaşlar ee, Hatta durun ben Brawcraft'ı sileyim beraber yükleyelim discord diyorum yine discord sunucumu gelin Ben arkadaşlar aşağıda link vereceğim arkadaşlar discord sunucumun linkini oradan e, geleceksiniz şimdi ben şu başka mail adı seçeyim şimdi açılsın paket yüklücü diyorum Gördüğünüz gibi böyle Brawlcraft'a müzikleniyor arkadaşlar ee, Ben Hemen bir şekilde yükleniyor 153 megabaytta Sonra şu Play Store'dan e, Brawl Stars'ı indiremezsiniz Onu diyeyim Çünkü Brawl Stars'ın yerinde orada Brawlcraft gözüküyor Brawl Stars'ı silmeniz gerekiyor Bunu arkadaşlar bilgisayara yükleyebilirsiniz sıkıntı yok ee, Ben şu an bilgisayara uğraşmamak için e, kasar falan bir yüklemedim Telefonumu yüklüyorum. E, Daha mantıklı çünkü ııı ee, Bu arkadaşlar, ben ben geleceğim. Evet arkadaşlar, ben de şu an arkadaşlar zaten o o zaman sizler büyük ihtimalle izin isteyebilir. He. Bilmek hakkında görüntü izin isteyebilir. Evet, evet dedikten sonra arkadaşlar, izin verdikten sonra. Sen benim az önceki yerine ekran gelecek arkadaşlar, bu ekran gelecek sonra yükle diyeceksiniz. Böyle yüklecek arkadaşlar, sizin zaten tarayacak bizim telefon. Hemen, yüklensin. Brawl Stars'ınız varsa hata verecektir. Uygulama indirilemedi diyecektir. Bekliyoruz. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bu arada aktımaşın bir şey ya arkadaşlar bu arada videolarımız işte mesela 50 100, 100 yeni arkadaşlar 5 like var anlamıyorum. Hiç kimse birini like atmıyorsunuz ya. Neden yani? Neden? Bunu düşünemiyorum arkadaşlar. Milletin takipçileri video tıklayıp like atıp çıkıyorlar. Bizimkiler izliyorlar videosunu kadar ama like atmayıp çıkıyorlar. Yorum atmıyor. yoruma yorum atanların bazıları da like atmıyor arkadaşlar ben görüyorum. Bakıyorum mesela İyi video yorum geliyor Like sayısı artmıyor Hala bir like var o da benim Yani anlamıyorum ben arkadaşlar size Evet bekleyelim arkadaşlar Yani yakın arkadaşlar en son Şöyle yapacağız Yani bir şey indirme falan gerekirse Duydu eller gelirse mesela O zaman linki harcamak için yani Bana bunu yaptırmayın ya yani ben bunları sevmiyorum bana bunu yaptırmayın arkadaşlar Bir düştü yük yenemedi ha Ya niye yüklenmem Hah yüklenmiyorsun oğlum bak çıkalım E bura o arkadaşlar Burda tıklıyorsunuz uygulama için de bir şeyler yapacağız şimdi belki istemez ben yapmıştım çünkü evet bunu da gücele diyorsunuz evet merhaba evet sonuca bağlanıyor diyor arkadaşlar burada bekleyeceksiniz çünkü güncelleme yapacak içtik indirilere falan diyecek şu an gücünü hepsini yapıyor. Evet. O tane bir sayılır. Şu an yüklenemem. Evet. O evet. <Sessizlik> yatacak şimdi arkadaşlar, buraya atacak. Ve <Sessizlik> yani adını da falan göreceksiniz arkadaşlar işte. Ben yine aynı adı mı yazayım? Yani öyle yapacaksınız arkadaşlar. Yani o kadar basit yapacaksınız. Şöyle oynayalım ya Vamos a chutarlo. ¿Ya? ¡Calga! ¡Fantástico! No, Vamos a tirar Bakın ya havada artık o havalı bitirken nasıl bitti <gülüyor> yani Gitiremedi gelmezsen... Yanlış yaptım ben dört varken girdim Üç varken girdim Ben onu ver tamam bir trans Suyin eve 10 olan şey Neyse ki... bu zaten alakalı <gülüyor> <çalışırız. Görüşürüz. Bye. gülüyor>